Volkan, 1974 yılında itfaiye aracı üretmek amacıyla İsa Tecim tarafından kurulmuştur. İzmir'de 50 metrekarelik bir alanda 8 kişiyle üretime başladık. Bugün 30 bin metrekare kapalı olmak üzere 135 bin metrekare alana sahip Torbalı yazı başındaki fabrikamızda üretim teknolojisinin tüm imkanlarından faydalanarak 300 e aşkın çalışanımız ile üretim yapmaktayız. Yangın pompaları ve itfaiye araçları konusunda gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında, sektörde güvenilir ve öncü bir üretici statüsündeyiz. Son teknolojilerin üretime adaptasyonunu sağlayarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle akılcı çözümler sunmaktayız. Volkan olarak her alanda teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu anlamda şirket içerisindeki tüm süreçlerimizi dijitalleştirme adına atmış olduğumuz adımlardan birisi ise informatik innovation ile yapmış olduğumuz iş ortaklığıdır. Pti Sevincil, Cryoparametric ile mükemmel uyumu sayesinde tasarım sürelerimizi ciddi anlamda kısaltmıştır. Tüm tasarımlarımızı depolamamıza, ilgili onay süreçlerimizin ve bir projenin ihale aşamasından satış sonrası hizmetlerine kadar tüm sürecin dijitalleştirmemize, bu sayede geriye dönük her şeyi takip edebilmemize imkan sağlamıştır. Tüm tasarım ve süreçlerin tek noktada kayıpsız olarak toplanarak Kurumsal hafızanın oluşumuna izin vermiştir. Değişiklik yönetimi, proje planı gibi birçok özelliği de içerisinde barındıran Winchil doğru bilginin tek kaynağı olmuştur. Tüm tasarım ve dokümanlarımızın geçmiş versiyonlarına, kimlerin onayından geçip kimler tarafından ne değişikler yapıldığı bilgisine istediğimiz anda ulaşmamıza olanak sağlamıştır. Ayrıca montaj personiğin basit bir bilgisayarda tüm detaylara hakim olacak şekilde tasarım incelemesini sağlayan kuruyor yazılımı ciddi bir zaman kazanmamızı sağlamıştır. PLM alanında yaptığım yüksek lisans test konum ve tamamladığımız TÜBTEK projemiz olan firmaya uygun PLM süreçlerinin tasarlanması, sürecinin sonucunda tasarım sürelerimizin %20 kısaldığı, arge içi haberleşme kaynaklı hata sayısının %50 azaldığı ve bölümler arası iletişim sürelerimizin %67 oranında düştüğü görülmüştür. Tüm bu üyeleştirmelerin sonucu olarak ise proje kapasitemizin %29 arttığı sonucu çıkarılmıştır. Tabii ki bu süreçlerin geliştirilmesinde Informatik Innovation firmasının destekleri çok büyük bir rol oynamıştır. Artan müşteri beklentileri ve projelerimiz doğrultusunda Informatik Innovation ekibi ve ARGE mühendislerimiz ile PLM yazılımının proje yönetim sistemimize adaptasyonunu sağladık. Parametric ve Windchill PLM yazılımları ile proje süreçlerimizi doğru yönetebiliyor ve ve gözlemleyebiliyoruz. Projelerimizin kontrol, takip ve raporlaması anlamında da proje bütününü inceleyebilme olanağı sunarak hem çalışanlarımıza hem de şirket yöneticilerine büyük fayda sağlıyor. Tüm bu süreçlerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan Volkan Arga Merkezi Mühendislerine ve alanında uzman Informatik Innovation ekibine çok teşekkür ediyoruz. Informatik firmasıyla ilk tanışmam 1989-2020'e rastlar. Uzun birlikteliğimiz Volkan İtfaiye'de tasarım ve verinin dünya standartlarına getirilmesine de vesile oldu. Bu amaçla 2014 yılından beri Creo Parametric ve Winchil PLM kullanıyoruz. Firmamızın iş alanı gereği, neredeyse her müşteri siparişinin ayrı bir tasarım olması, parametrik tasarım zorunlu hale getiriyor. Kütüphaneler vasıtasıyla tasarım tekrarlarının önüne geçiyoruz. Gelen bu noktada bize veriyi doğru kategorize etme, hızlı ulaşma, kurumsal hafızayı koruma ve tüm tasarım ve onay geçmişini güvenilir saklama açısından çok yardımcı oluyor. Bunlar klasik faydalar. Ama benim asıl beğendiğim kısım süreçlerin tasarımına ve akışına olan katkı. Günümüzde çalışanlar artık daha küçük iş paketlerini üstlenip belli zaman aralıklarında tamamlamak arzusundalar. Projekt ile planlanan iş süreçleri küçük taslar halinde çalışanların önüne gönderiliyor. Herkes hem ne iş yapacağını biliyor hem de yöneticiler otonom raporlar ile projenin bütününü inceleyebiliyorlar. Süreçlerin PLM üzerinde geliştirmesi konusunda çok yol aldık. Ege Üniversitesi PLM merkezi ile birlikte bir TÜBİTAK projesi yaptık. Cem Akkulak arkadaşımız bu merkezde yüksek lisans yaparak çalışmalarımızı bilimsel çerçeveye de yerleştirdi. Geniş bir network'ümüz var. Gördüğümüz kadarıyla Volkan Arge merkezi PLM çalışmaları ile Türkiye'nin seçkin firmalar arasında yerini almış durumda. Tabii ki burada durmayacağız. Volkan İtfaiye'de 2013 yılında ERP uyarlama çalışmalarına başladık. Canıyas ile yürüyoruz. Çalışmalarımız oldukça başarılı bir şekilde olgunlaşıyor. Şimdi sırada PLM ile ERP'nin entegrasyonu projemiz var. 2022 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışma kapsamında PLM'de tutulan üretilmiş verinin ERP sistemimize otonom transferi çift yollu olarak yapılacak. Bu sayede aktarma güvenilirliği yanında hızımız artacak ve gereksiz veri depolama maliyetinden de kurtulmuş olacağız. Sonra ne yaparız bilemem ama Informatik Innovation ile de birlikte gelişmeye devam.